Merhaba selamlar. Evet kaç gündür neredeyim? Neredeyim? At diye. Evet arkadaşlar son zamanlarda birazcık sağlık. Aslı salmadı değil normal oyunlardan tekrardan nasıl boosting yapılır, nasıl para kazanılır onlara döndük ve son zamanlarda da WoW'la uğraşmaya başladık. WoW'da bir tekrardan altın satışı, boost vesaire play to acaba daha mı iyi diye bir araştırma kısa bir kamp yaptık. Neyse dilerseniz bunlarla ilgili de daha sonrasında bilgileri sizlerle paylaşırım evet orada da kazanç var orada hep kazanç vardı zaten ama bugün kazanç konumuz bu değil tabii ki arkadaşlar Geçenlerde sizlerle paylaşmıştım ya animatik alanda poligon anda en çok tepelere kadar çıkar Neydi hatta hemen şuradan geçelim planet x arkadaşlar planet 9 artık adımdan nasıl derseniz O zaman basementlayan ya da land alanlar bir şekilde airdroptan kazandılar. Nasıl mı arkadaşlar? Öncelikle daha öncesinde eğer 5 kere pix alanları işte şu, bu listede gördük havuzdan dağıtım oldu. Herhangi bir listing yapanlara, marketplace'te pix alanlara ya da marketplace'ten pix <coughs> marketplace'ten pix satın alanlara, stake yapanlara, paylaşım yapanlara bir ödül dağıtıldı. Peki bu ödül değer gerçekten dağıtıldı mı? Arkadaşlar gelip Discord'dan kendiniz de bakabilirsiniz. Hatta birisi paylaşmış, airdrop gerçekleşmiş diye tarih belli mi? Tabi bu bayağı öncesinin haberi ama tekrardan airdrop olacak diye sizlere bu videoyu paylaşıyorum. Bu bilgileri paylaşıyorum. Hatta teşekkür eden de var sağolsun arkadaşlar. Normalde 5 dolarlık pek alanlar 37 dolar geri kazandı. Siz de girip tekrardan inceleyebilirsiniz. Tabi bir yandan bir de çekiliş düzenlemiştik arkadaşlar. Bu beş yerle ilgili eğer bu beş yeri aldıysanız. Buradan da tekrardan ekstra kazanç sağlayabileceksiniz. Çekilişe kazanımlar kim? Hemen bu videoda bunları da açıklayalım. Normalde maillerinizi kontrol ettiyseniz oraya bildirim gelmesi öğrenmiş olmanız lazım ama yetkin 68 Mustafa K ve bunu bana siz sizlerin cüzdanlarına direkt burada çekili çektir yazdığınız mü gönderildi Peki bu becerleri ne yapabilirsiniz aynı zamanda bu beşler Open CD üzerinden de satılabiliyor tabi alan var mı mint devam ettiği için şu anlık yok arkadaşlar ama değerleriyle ilgili yaklaşık olarak bilgilere buradan ulaşabilirsiniz bunun zaten kendi parasını çıkartıyor atıyorum Silver daha da yukarıda ama sıf 01 e şu anda 100 dolara alan var mı ya da 06 en yüksek gold alan var mı Bunu sizin kendiniz bakmanız gerekiyor Ben baktığımda bulamadım ama Teklifleri tabii ki de daha yüksek örneğin en iyisinden çıkartırsanız şu anda alım emri var direkt arkadaşlar 0.15'e satabilirsiniz 5 katına satılabilirsiniz normalde 0.03'e mint diyordunuz Mint de hala devam ediyor tabi unutmayın 0.03'e mint dediğiniz zaman bunun belli bir şansı var arkadaşlar İlla size direkt en iyisinden golddan gelecek buradaki direkt o 0.15'e satabileceksiniz diye bir şey yok buradaki şansa göre ya bronz alıyorsunuz ya silver çıkıyor ya da gold çıkıyor arkadaşlar Gold çıkarsa ne ala mutlaka net bir şekilde kar edersiniz. 3 olur, 5 olur, 50 olur ya da 500 olur. Artık bunu buradaki minfittiyiz zaman ne kadar değerleneceği, projenin ne kadar katacağına göre değişecek. Tabi sadece airdrop almak için mi? Hayır arkadaşlar daha sonraki whitelistler indirimlerde indirimler ve e, ilerideki mintlerde ekstra hak ya da özel hak kazanmak için de kullanılacak. Becerle ilgili de bu küçük hatırlatmayı da geçelim. Tabii sonraki airdroplarda ne verirler ne kadar verirler bilmiyorum arkadaşlar. Bunu hep birlikte göreceğiz. Bitcoin'in iyice düştüğü şu günlerde o az riskli ücretsiz oyunları bulmaya getirmeye çalışıyorum. Bir sonraki videomuzda zaten yine ücretsiz bir oyunla ilgili olacak arkadaşlar. Yatırım yapmanıza gerek kalmadan yine eğer iyiyseniz kazanabileceksiniz. Neyse bakalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.